Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz, çok sağlam olduğunu iddia eden ama bence o kadar da sağlam olmayan Ulefon Armor 11 5G'nin sağlamlık testiyle karşınızdayız. Şimdi dostlar bu telefonun videolarında yani resmi videolarında telefonu yapmadıkları işkence kalmamış. Bunun yanında tabii ki de biz hepsini test edeceğiz. Ben o kadar sağlam çıkacağına inanmıyorum. Ozan ilk testine başlamak istiyorum abi gönder. Adamlar telefonun ekranıyla şöyle bir tahtaya çivi çakıyorlar. Ben çok inanmıyorum. O yüzden ilk başta biraz arka tarafıyla, yan tarafıyla girişeceğim. Biliyorum. Düz yeriyle. Aynen. Vur vur. <gülüyor> git git dibini gör abi. Şöyle çivinin sonucunda yan taraflar birazcık gitti. Ama telefon hala sağlam mı? da benim kendi parmak izim var. Kamerası bile açıldı, bir sıkıntı yok. Telefon şu an sağlam. Artık ön cama geçebilirim. Çok korkuyorum Ozan. Bu arada kendin şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonun incelemesi de var. Telefon hakkında detayları merak ediyorsanız Ozan bayağı güzel anlattı. Hem kartlarda var hem de Web Tekno Plus kanalımızda var. Gidip bakabilirsiniz, ben gönderiyorum. Ben bunu da yıkım, kırarım ha. Tart bulmuyor sanki şu an, bir acıma var sende. Acı mıyım? Acı mı abi? Ha, i̇şte bu ya. Ah. Ama bence ne kırıldı biliyor musun? Jelatin kırıldı, ekranda jelatin var abi kaldır. Çok korkuyorum Ozan. Hiçbir şey yok abi ekranda, kaldır. Bak. Vaa! Wow. Durmak ister Çiğ misin? Gitmiyor. Yani deneyeyim ama elinde ah. kalırsa dalla geçmek yok. Dalga geçeceğim ama canı sağ olsun. Yok gitmiyor harbiden ama yani ekran bir ince zarar gördü. Bunu bir yakından göstermeliyiz bence. Bakın arkadaşlar şurada minnacık yani hani sizin için tişörtümü sileyim. En güzel dizici yani. Bir de hoh yap. Oh. Şurada arkadaşlar zaten kameramandan da bize uyarı geldi. Hiçbir şey gözükmüyor dedi. Çıplak gözle bile zor gözüken 1-2 tane ufacık nokta var arkadaşlar. Ama telefon harbiden sağlam. Yani şimdi bundan sonra yapacağımız test biraz mantıksız olacak. Çiviyi kaldıran onu da kaldırır ama yapmazsak olmaz. Gönder abi. Tabii ki de ceviz. Ozan ceviz yenmiyor. Sen beşi Aynen. <gülüyor> Vallahi Ler, tuhaf ben gelecek. Ya bir dakika, biz ceviz yemekten telefonu unuttuk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiçbir sorun yok arkadaşlar, bu kadar cevize dayandı. Zaten çivilere dayandıktan sonra cevize dayanmama ihtimali de bence yoktu. Şimdi Ozan artık yemeği bırakırsan bir sonraki testimize geçmek tamam. istiyorum. Bu cevizden kurtuldu ancak düşme testlerinden bu telefon kurtulur mu meraklıyım. Tabii ki de bu telefonu gidip kulak hizasına atmayacağız. Bir kat yukarıya çıkacağız, bakalım neler olacak. Hadi, evet. Ozan bura kaç metredir? 5-6 max. 5-6 max. Yeter mi? <gülüyor> Bırakıyorum. Hiçbir şey olmadı lan. Taş gibi taş. Gönder hocam. O zaman bu bizi kesmez diyebilir miyiz? Asla kesmez. Sen bunu al. Ne yap bilen mi? Geri katta çık. Oradan at abi. Al. O zaman başka kat yok yalnız. <gülüyor> en tepe çık abi. Hadi. Bence şu an rahat 15 metre yukarıda varsın. Bu arada telefon hala aktif çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şöyle Bornova'da uluya doğru şöyle. <gülüyor> Bir... Çok lan. Hiçbir şey yok cihazda. Hiç bir şey Bir tane daha at ya. Yok, atmayayım. Bence bir kere Ozan daha at. birinci kata ver abi onu Mali'ye ver. Tak maliye şurada. Mali. Mali. Ben nereye atıyorum ya? Tutarsın sen. Telefon <gülüyor> tutsana telefonu. <gülüyor> Tutabilirsem ne oldu böyle? Abi bir daha sağlamlık testi oldu. <gülüyor> Bana atma ben tutamam. Zaten... Telefon <gülüyor> Yazık ya. <gülüyor> Evet. Telefon yamulmuş. Abi az önce sekince yamuldu yani. Geliyor, bak şuradan yamulmuş arkadaşlar. Aa. Gördüğünüz gibi ama sıkıntı yok. Gönder olsun. Bu abi sefer dik düştü, düştü. ben yapıdan gördüm. Ya. Artık daha da atmayalım, değil mi? ya? Yani yeter. Dostlar, telefonu ne olmuş son hali? Görenleri şaşırttı mı? Telefon açılmasında herhangi bir soru işareti yok. Ya şu şurası bir ufak açıldı, ee, muhtemelen şu an su geçirir bu cihaz. Su geçirir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Birinci kattan iki defa, ikinci kattan iki defa düşür. Yani gerçekten normal bir telefonu kullak hizasına attığımız zaman bazen gidiyor. Gidiyorsun evet. abi sen de, hele şu zeminde, şu tırtıklı zeminde kurtulma ihtimali yoktur. Sıradaki testimizi hızlıca geçelim. Bu telefonun daha başına gelecek şeyler var. Hadi bakalım. Yan yan virajda koptu kayışlar. Göz mi tofaşlar? keskin bakışlar. Sıkıntı yok. Hem sen hiç karışma. Dostlar, ofisin bahçesini bir adet gördüğünüz gibi doğan soktuk. Ozan direksiyonda. Telefonun üstünden arabayla geçmişler. Ekrandan mı geçsin arkadan mı? İki türlü de geçerim. Hiç sıkıntı yok. Geçme. <gülüyor> Ben güveniyorum. O zaman Daha şimdi direksiyonu, direksiyonu hiç oynatmadan geleceksin. Bekle. Gel hocam. Yavaş. Oha! Araba bir yükseldi, alçaldı gibi hissediyorum şu an. Tam geri gel abi. Gel abi geri geri. Yavaş. Tamam. Sen bir de, bir de ters çevir, bir de öyle bakalım. Bakalım abi. Sınırları zorlayalım ya. Telefona son bakışınız arkadaşlar. Vedalaşın telefonda. Bu hiçbir şey, hiçbir şey olmayacak bak. Buyurun. Bizde <gülüyor> o telefon 3. kattan düştü, hiçbir şey olmadı. Bir ses geldi. Bir şey oldu mu gerçekten? Her eserin de abi. Yani abi ben bunu ellemek istemiyorum. Yani. Ben, ben dedim olur. o geri geri yapmayacaktık abi. İşin garip tarafı, ekran hala çalışıyor. Ekran görüntüsü hala alabiliyoruz. <gülüyor> Telefonun son hali bu. Şahin'den geçemedi. maalesef geçemedi. <gülüyor> Ama şöyle, telefon böyleyken çok rahat geçti, yer çok fazla tırtıklı olduğu için muhtemelen şuradan bir baskıyı yedi ve ön cam gördüğünüz üzere bak, şuradaki taşlara tam oturuyor zaten gördüğünüz üzere abi. Gitti, yapacak bir şey yok. Kendisini şimdi daha da zorlayacağız. Bakalım oradan da sağ çıkarsa artık en sonunda kendi kaşında yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Hadi düzeneyi kuralım. Adamların kendi videolarında şöyle bir düzenek var. Aslında biz düzeneyi biraz farklı kurduk arkadaşlar. Pürmüz gibi bir şeyle böyle kuvvetli bir alev veriyorlar. Elimizde öyle pürümüz yok ancak her bahçeli mekanda olduğu gibi mangal yakımız var ve etrafını mangal yakla doldurduk. Biraz da kolonayla destekleyeceğiz ve burada bu telefonu biraz yakmaya çalışacağız. Şöyle 1-2 dakika tutarız, bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi hazır bir sıkıntı yok. Gergin müzikle geleyim mi? Ver abi ver! Zannediyorsun söndürelim mi? Aynen yanmıyor kardeşim diyorum hiç ben hiç sadece. Yanmıyor. Telefon düştü şu an yüzüstü. Bence onu artık söndürüm. Ve e, Galiba görüntü son ana kadar vardı ama arkası falan bayağı bir şişmiş. Zam, gördüğüm kadarıyla. Sen itfaiye eriymişsin diye duydum eskiden. Ver, acı atıyorum. Oğlum bir... Acı atıyorum abi, at bir abi at patlayacak yoksa. Jos. Eğer telefon ekranında gerçekten hala görüntü varsa, arka kapak hala sağlam. O bir tık daha su ister hocam. Şöyle alalım. Artık çalışacağı varsa da değil mi? Baloncuk çıkıyor zaten. Allah Yok artık! Oha! <gülüyor> ben sana dedim değil mi ekranda ışık var diye? Telefon açılıyor, gelin gelin gelin! Ule! yazıyor şu an ekranın sadece. Ule, Abi. De, ule bana ne ettiniz diyor. <gülüyor> Ben diyorum ki bir de su testi yapalım bu cihaza. Oğlum suya soktuk çıkardık zaten. Yok abi adamların diye. iddiası var. Bayağı böyle makineyle falan yıkıyorlar bu cihazı. Gidelim abi biz de makineyle yıkayalım cihazı. Dostlar şimdi İzmir Sujet'ine geldik. Ozan sana bir sürpriz hazırladım burada diyor. Çok merak ediyorum. Spoiler vermeyeceğim Vermeyeceğim. Telefonu emin bir teslim edelim. Tamam. Bir telefon kesinlikle gör. ikiye bölünecek mi hocam? Yani ikiye böleceğiz ama güzel şekilde bir ikiye böleceğiz. Şimdi onu söylersem olay patlak verir çünkü. Bir koyalım şöyle. Kurstamıza teslim edelim. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Böyle telefon artık çalışıyor. Alışmıyor. Kesinlikle bir gün sonra fişecekti. Hatta o gün akşam biz kaydı kapattıktan sonra direkt olarak telefon fiş çekti Hiçbir şekilde açılmıyor. Zaten bu telefonun ömrü bence çoktan dolmuştu. Yine şöyle bir mekana yatıralım. Bakalım başına neler gelecek. Dostlar, ben bir daha bir soğutmak istiyorum. Ne olur, ne olmaz. Burada bu arada dura dura işi de öğrendim. Yeterli mi Ozan? Bence yeter artık. Ben merak ediyorum çünkü ortasından ne çıkacağını. De, de, de, de. <gülüyor> çıkar abi, yani şurayı ittirirsem çıkardı. ...saçma bir yuvarlak olmuş oldu evet. ortada. Şu an logomuza daha çok benziyor. Arkadaşlar valla buradaki usta dedi ki... ...telefonu paramparça yapar dedi. Ben telefon çok sağlam, hayatta yapmaz diyordum ama... ...telefonun son hali görenleri şaşırttı arkadaşlar. Tutam eline sağlık, mükemmel oldu ya. Şimdi artık ortayı da çıkartıyor. Bir şey söyleyeceğim, Kere telefondan düştüm. sticker yaptım şu an, farkında Vallahi mısın? Valla billahi, logomuz yerlerde. Bir tık da gerginim, farkında mısın? Abi hiç gerilme, hiçbir şey olmaz, ben sana garantisi benim. Şimdi biraz daha gerildim. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> aha bakın, çıkartınca bütün parçaları da... Elimizde bir tek sağlam, bunlar kaldı. Kara delik. Mükemmel olmuş. Yeah. Şöyle... Hop! E artık bence güzel bir kapanıştı Ozan'cığım, gel yedim gel Videomuzu geldim. kapatalım. Eline şöyle, sağlık diyelim. Şöyle yapar mı? Böyle yaptım. Hop. <gülüyor> Eyvallah! Ben halkayı aldım. Bilecik gibi geçirdim anlamına <gülüyor> da. Aynen öyle. <gülüyor> Dağıl abi. Eyvallah. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte çok sağlam olduğunu iddia eden bir telefonu test ettik. Sağlamlık test yaptık. Harbiden de bu sefer abarttık arkadaşlar. Yani evet. Süzeti biraz abartı oldu ama önceki işte yanma vesaire bence dayanıklı. Evet. Hakkını vermiş adamlar diyelim. Ve videomuzu beğendiyseniz hemen şuradan beğen butonuna basabilirsiniz diyelim. Bir de ne var? Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki daha ekstrem beklentileriniz varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Kanalda abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Hoş bye bye. Bye.